Sorunumuz olduğunda mı psikoloğa gitmeliyiz yoksa başka durumlarda da sizlerden profesyonel yardım alınabilirim. Tabii ki sadece insan mekanizmasının nasıl çalıştığını öğrenebildiğimiz zaman zaten birçok sorunumuzla kendi kendimize baş edebileceğimizi bilmeliyiz. Bilgi edinmek, mekanizmaların nasıl çalıştığını öğrenmek bunun için bile gelebiliriz. İlla oturup davranış bozukluğuna uğradıktan sonra ya da herhangi bir baş edemediğimiz bir sorunu kronikleştirinceye kadar beklemek zorunluluğumuz zaten yok. Hepsi, her şey bilgiden ibaret. Bildiğimiz kadar düşünebiliriz. Bildiğimiz zaman her yeni öğrendiğimiz bilgi bizi uzayda yeniden konumlandırır. Peki bu konuda bir hatıranız var mı? Yani hiçbir sorunu olmadığı halde başvuranlar olmuş mudur? Evet. Yani takdirle andığım bir tane danışanım var. Çocuğu hakkında en az 6 ay önceden gelip sürekli üstelik Sarıyer gibi bir yerden Suadiye'ye kadar kalkıp gelip önümüzdeki 6 ay sürecinde çocuğumun davranışları neler olacak ve ben bunlarla nasıl başa çıkacağım bunları öğrenmek için gelen çok takdir ettiğim bir vatandaşımız vardı. Ama evet, çok evet, nadir. Evet çok nadir. Maalesef hani sorun olduğunda daha çok geliniyor o da ...bazen geç kalınmış bile olmamıyor. Sorun kronikleşinceye kadar gelmiyoruz desek... ...doğru olur diyorsunuz. Evet, yani illa herkesin nasıl yapılacağını bilmeden... ...sadece umarak çözüm bulmaya çalışması... ...konu komşuya anlatması, dostuna, arkadaşına anlatması... ...sadece hastalıkların ya da davranış bozukluklarının... ...kronikleşmesine ve çözümünün zorlaşmasına sebep olur. Peki o zaman... Yani anladığım kadarıyla koruyucu psikolojik destek hamilelik dönemi veya çocuklarımızın bebeklik dönemi ya da evliliğimizin ilk yıllarında da alınabilir değil mi? Vallahi hocam bana sorarsan gerçekten ben evlilik dairelerinin yanına bir psikiyatrik tarama testi yapan bir büro ve bir anne baba eğitimi kursu seminerinden geçmeden kimsenin evlenmesinden yana değilim. Bilgisiz bir çocuğu nasıl yetiştireceksiniz? Ben 87'den beri gerçekten Çocuğuna nasıl davranacağını bilen, çocuk psikolojisinin nasıl oluşturulduğunu bilen bir kimseye rastlayamadım. İsterse iki tane üniversite mezunu olsun, isterse psikolog ya da doktor olsun. Hı? Çocuk eğitimi çok farklı bir olay. Evet, bütün dünyada çocuklar bizim elimize tertemiz bir sayfa olarak geliyor değil mi? Evet. Evet, şimdi kader dediğin şey nasıl bir ailenin elinde dünyaya geldin? İşte kader burada kırılmaya başlıyor. Eğer gerçekten ne yazacağını bilirsen buraya, artıların, eksilerin, hı? herkes kendi kültürüne göre. Evet ve çocuğun müthiş bir öğrenme kapasitesi var. 2-6 yaş arasında çok ciddi bir otomatik öğrenme dediğimiz bir mucizevi bir dönem var. Peki biz bu mucizevi dönemi nasıl değerlendiriyoruz? Hı? Kendi kaygılarımızı, kendi korkularımızı, kendi aşırılıklarımızı bilgi odaklı değiliz. Sadece rastladığım şey şu. Bunca sene yani 25 yıl bir anaokulu deneyimi ve karşılaştığım bir sürü e e veri portföyünde sadece insanların otomatik olarak iki salınımları var. Davranış salınımları çocukları olduğu zaman ya anne babaları gibi olmaya devam ediyorlar ya da anne babalarının tam tersi olmak için çaba sarf ediyorlar. Yani hiç vermemeyi eksi bir her şeyi sunmayı artı 11 olarak sunarsak evet ikisi daha normal. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktan başka yaptığımız aslında bir şey yok. Peki bazı çocuklar hani anne babaları her şeyi yaptıkları halde, her istediklerini verdikleri halde mutsuzlar. Neden acaba?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 Amaç bir an önce çocuğu kendi yeteneklerinde desteklemek, bilgiyle donatmak ve yapabileceği tüm işleri kendisinin yapmasına teşvik etmekten başka bir şey olmamalı aslında. İstediklerini Anladım. yapmak hiçbir şey yapmamakla eşdeğerdir bana göre. Evet. Peki çiftler arasındaki e, iletişim sorunları e, çocuğun gelişimini veya eğitimini nasıl etkiliyor? Galiba siz hani psikolog hizmeti ve psikolojik yardımla beraber aile ve çift danışmanlığı da yapıyorsunuz. Evet. Peki çocuk için sorun var denildiğinde ailede de sorunlar veya iletişim problemleri olduğu oluyor mu? E, tabii ki. Tabii ki. Negatif elektrikle birbirlerine husumetle yaklaşan bir çiftin ortasında büyüyen, iki cereyan arasında büyüyen bir çocuğun nasıl huzurlu ve mutlu olmasını bekleyebiliriz ki? Hı? Peki bazen çiftler Den birisi çocuğun da veya evliliğinde sorun olduğunu görüyor. Evet. Bununla birlikte eşi gelmek istemeyebiliyor. Tek de gelerek profesyonel yardım almaya bir en azından başlangıç ve ne yapacağını bilme adına katkıları nelerdir sizinle görüşmenin? Vallahi hala e, bu çağda bile psikiyatrise gitmek ya da psikoloğa gelmek. Ben deli değilim ki niye geleceğim? Özellikle erkeklerde çok ciddi bir problem. Kadınlar nispeten ülkemizde daha çok psikoloğa başvurma, psikologdan yardım alma ya da bilmediği konuda yardım alma sanıyorum ön yargıları daha az. Ama erkekleri nedense ben bilirim. Peki sen bilirsin. Gerçekten biliyor musun? Hayır. Sadece bir ben bilirim egosu var. da çok sağlıklı bir şey olduğunu sanmıyorum. Katılımcı olmasa da biz en yöntemlerle Anne ile birlikte çalışarak çocuğu en azından o iki ceryan arasından kurtarma şansımız var. Yani en az hatayla donat rastlaşmak diyebiliriz. Belki mükemmel olmaz. Anne babanın katılımı muhakkak de inançla davranması çok ciddi bir olay. Ama taraflardan birisi gelmiyorsa da bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmez. Yapabildiğimiz kadar. Hı? Evet. Ve mümkün olduğunca da koruyacağımızdan eminim.